O yönden diyor e, Hazreti İsa'ya benzer. Hazreti Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Mehdi'ye çok bela isabet edecektir. Evet. E, yani bela zorluklar, e, e, e, yani zorluklar, acılar, evet. elemler yani o anlamda. Ama Hazreti Eyüp gibi onları sabırla karşılayacak Maşallah. inşallah. İnşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Benzerliği de kılıçla kıyametmesinde, yani Peygamber Efendimiz'in kılıncı belinde olacak, hırkası üzerinde olacak. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in sancağı ı şerifi de elinde olacak. İnşallah. Kutsal Eman tabi bunlar teberrüken gelecek yani e, yoksa yani sürekli değil, yani evet. hırka-ı şerif üzerinde olacak, bir kere eline mahsus. İnşallah. Kılıncını takacak inşallah, o da bir, bir kere mahsus, ee, bir de sanca-ı şerif, i̇nşallah. sağ elinde inşallah sanca-ı şerif olacak.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 Mehdi, Hazreti Mehdi, Hazreti Ali'nin soyundandır. Seyittir. O, bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Bambaşka bir hale getirecektir diyor, yeryüzünü. Kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Ali neslindendir. Hayırda, görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen odur. Bakın, hayırda, dış görünüşte, ahlakta, en çok Hazreti İsa Aleyhisselam'a benzeyen odur. Çok benzeyecek Hazreti İsa ya. Maşallah. İkisi de Hazreti İbrahim soyundan. bakanlar. Bayağı benziyor diyecekler yani. Çok benzeyecekler. Evet. Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecektir. Peygamberler gibi böyle azametle, heybetli olacak. Mehdi İnşallah. Böyle zayıf, nahi falan değil. İnşallah. Yani mutlaka heybette çünkü geniş bir insan. Evet. Ee, ama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 onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir. Risale-i Nur külliyatına işaret ediyor aynı zamdu evet. Değil evet. Risale-i Nur'dan da istifade edeceğinde bir işaret var. O nur yayan bir kandildir. Allah'ın Allah emri ile çıkacaktır. Allah'ın emretmiştir, çıkaracaktır, çıkaracaktır Allah diyor inşallah. Bihar-ül Enver 86-81 İmam Muhammed Bakir aleyhisselam ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam demiştir ki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 Omuzların arasında reyhan yaprağına benzer siyah bir leke olacaktır. Benlerinden bir başka, iki beninden bir tanesi. Yani bakın evet. burada da reyhan yaprağına benzetilmiş. Evet. Ağaç yaprağı gibi bir ben daha vardır diyor çıkık. Evet. İki ben var Mehdi'nin. Bir kalbinin üstünde kalp hizasında var. Bir de biraz daha onun diyor bitişiğinde. Birinde mersin ağacı yaprağı gibi diyor. Burada da reyhan yaprağı yaprağına gibi. benzer diyor. Ağaç yaprağı gibi bir ben vardır. Yani üç boyutlu bir ben olduğu anlaşıyor. Dışa çıkık bir ben. Gaybetül Nümanide. Ebu Said el-Hudri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nakleder. Şüphesiz yüce Allah benim soyumdan ve ehl-i beytimden e, dişleri güzel diyor. Parlak alını birini çıkartacak. alnı parlak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlikle dolduracak. Tabi ekonomik eşitlik Arapçasına böyle geçmiyor ama yani Türkçe karşılığı olarak bu şekilde alınıyor. Evet. İklüktürer, fi Ekber, Muntazar, sayfa 101. Ebu Cehafer, İmam Muhammed, Bakır, Aleyhisselam Hazretleri, cedleri yoluyla biliyorsunuz Hazreti Mehdi'nin de ceddidir zaten. Ehli Beyt'in lideri Hazretleri, Mehdi Hazretleri Müminin emirleri. E, pardon oraya geçelim. Ehli Beyt'in lideri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 Kalp izasındaki olan beni, hı hı. öbürü de yaprak şeklinde olan beni. Ee, o Hazreti Mehdi Aleyhisselam yükselecek inşallah Allah'ın katında. İmam Hazreti Mehdi'nin hayatı Allame Bakır Şerif El-Kureyşi. Bir başka Hadis Hazreti Ali Aleyhisselam Keremullahü Veceh, Allah'ın aslanı, Esedullah benim de cettimdir biliyorsunuz Hazreti Ali. Evet. Dedemdir inşallah.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 Dünya önceden zulümle dolduğu gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar, kuşlar bile, havadaki kuşlar bile onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyacaktır. Hayvanların bakımine ilgilenecek, yemleriyle ilgilenecek, onlar insanlara zarar vermesini durduracak, onlara barınma yerleri açacak inşallah. Ee, çeşitli safaların bir tanesini vermiş. 20 yıl boyunca hüküm sürecektir diyor bu. Dünya hakimiyeti safasıdır. İnşallah. İnşallah. El beyan evet. fi ahbaru sahibi zaman. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de biraz bahsedeyim. İnşallah. Ee, değil mi? Dedemdir, çekimdir. Evet. O güzeller güzelinden bahsedeyim. Allah'ın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Böyle baktım mı?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 Nostradamus söylüyor, bakın. 2040'larda diyor, 2050'lerde bu bitmiş olacak diyor. Maşallah. Ve kimse onu durduramayacak diyor Nostradamus. Nereden kaynaklanıyor? Resulların hadislerinden almış.